Sayın Valim, Sayın Kaymakam'ın protokolün değerli üyeleri, değerli misafirlerimiz, Çankırı Gençlik Derneği'nin katkısıyla yapılan okul kütüphanemizin açılışına hoş geldiniz. <gülüyor> Program akışı, saygı duruşu ve istiklal marşı, milletvekilimiz Hüseyin Filiz'in mesajının okunması, Çankırı Gençlik Derneği Başkanı, Sayın Hüseyin Pilavcı'nın konuşması, Korgun Dernekler Birliği Başkanı İsmail Kılıçarslanlı Bey'in konuşması, Korgun Kaymakamı Sayın Erkan Savar'ın konuşması ve plaket takdimi. Şimdi sizleri Atatürk ve Türk büyüklerinin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyorum. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Dikkat! Şafaklarda Yüzen Al Sönmeden yurdumun Üstünde tütenes Olacak o benim Milletimin Yıldızıdır Patlayacak o benim Bir o benim Milletimindir Ancak Çatma kurban Olayım Şehrenin evin azdı hilal. Sönmada hırkıma bir gülde bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Sayın alim, değerli kaynaklarım, değerli portakol, değerli genç kardeşlerim, beyefendiler, hanımefendiler, hepiniz altıncısını düzenlediğimiz kütüphane açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <gülüyor> İstanbul Çankırı Gençlik Derneği olarak 2008 yılında 18 gençlikle beraber derneğimizi kurduk İstanbul'da. E, o günden bugüne kadar birçok maliyetlerin içerisinde bulunduk. Onlardan size kısaca bahsetmek istiyorum. Önemlilerinden bir tanesi, oradaki bizler İstanbul'da tanışıyor. Sayın Valimizin aracılığıyla, Belediye Başkanımızın yardımlarıyla Çankırı'dan 30 tane gencimize e, derslerinde başarılı olan, maddi durumu olan arkadaşlarımızı İstanbul'a getiriyoruz. Onları tarihi yerleri gezdiriyoruz. İçimizde üniversite okuyan, mezun olan arkadaşlarımız var. Onlar kardeşlerimize nasıl üniversite kazanmaları gerektiğini anlatıyorlar. Derneklerimizi gösteriyoruz. Güzel bir etkinlikte kardeşlerimizi İstanbul'da tanıştırıyoruz. Bunun dışında her sene elimizden geldiği kadar her ilçeye kütüphane açmaya çalışıyoruz. Anaokullarına destek vermeye çalışıyoruz. Bu altıncısı e, bugüne kadar Çerkeş, Kurşunlu, e, Ilgaz ve geçen sene de Atkaracalar açtık. E, bunun dışında yine AB projeleri, Gençlik Spor Bakanlığı'nın projelerinden faydalanıyoruz. Projeler yazıyoruz. Ve bir önemli organizasyonumuz da İstanbul'dan 90 gençle beraber testi gençlik Ilgaz'ı düzenliyoruz. 90 tane gencimiz Ilgaz'dan da Çankırı tarafındaki konaklama yerlerinde konaklıyoruz 3 gün boyunca. Orada Çankırı gençliği için, Çankırı için neler yapabiliriz tartışıyoruz. Ve e, güzel bir program oluyor. Ve bunun da aynı zamanda Çankırı'ya şöyle de bir katkısı var. Bugüne kadar 5.sini, bu sene 6.sini düzenledik. 6 yıldır takriben... 110 milyar lira gibi bir rakam Çankır ekonomisine katkı sağladık. Böyle de bir özelliği var bu etkinliğin. Ee, işte, şu, bu etkinliklerle beraber şunu belirtmek istiyorum. Bizler gençliğiz, geleceğiz. Gençlere des destek çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, yine bu organizasyonda fazla uzatmak istemiyorum cümlelerimi. Bu organizasyonda bize destek veren, katkı veren, emeği geçen ee, başta Korgun Dernekler Birliği Başkanımız, Yine e, Bilkom İdari İşler Müdürü Bora Altınal Bey'e, e, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Yine e, Ercan Gülmez kardeşimize, e, ismini unuttuğum varsa affola, çok teşekkür ediyoruz. Bu yaptığımız etkinliklerle Çankırı Gençliği aslında bir iz bırakıyor. Bizler iz bırakmaya geldik ve bu şekilde de devam ediyoruz ben her şey için çok teşekkür ediyorum sayın valim geldiniz bizleri onur ettiniz çok teşekkürler bu kadar sevgilerimi selamlarımı sunuyorum sizlere Allah'a emanet olun şimdi Korgun Dernekler Birliği Başkanı İsmail Kırçarslanı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum sayın valim Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım ve Korgunumuzun müstesna çok temiz, tertemiz halkımız, arkadaşlarımız, dostlarımız ve Çankır'ımızın gençleri, tüm Çankır halkı hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. İstanbul'da görev yapıyor olmamıza rağmen bizler niye buradayız? Doğduğumuz, büyüdüğümüz, Ülkemizi, memleketimizi, köyümüzü, yurdumuzu unutmadığımız için buradayız. Bizim bir parçamız İstanbul'da veya diğer illerde olmuş olmasına rağmen yine gönlümüz, yine kalbimiz, yine yüreğimiz hep Çankır'ı sevdasıyla atıyor. O anlamda da yaşadığımız yer İstanbul olsa da tüm varlıklarımız, tüm manevi değerlerimiz Çankır'da. O yüzden biz Çankır'dan kopamıyoruz, ülkemizden, yurdumuzdan bir insan olarak her zaman için, Çankırımıza hizmet için, her zaman elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamak için buralardayız. Bu anlamda da bizleri onurlandıran, gelen Sayın Valimizle de çok çok teşekkür ediyoruz. Birçok faaliyetlerimizde, festivallerimizde, programlarımızda Sayın Valimizin büyük katkı ve desteğini görüyoruz. Kendisinden de çok mutluyuz. İstanbul Dernekler Federasyonu olarak da kendilerine selam ve sevgiler getirdim. Teşekkür ediyoruz her şeyiyle beraber. Yine bizler sivil toplum örgütleri olarak Çankır'da hakikaten çok fazla bir mazimiz yok. On küsur yıllık bir mazimiz olmuş olmasına rağmen etkinliklerimizi tüm Türkiye'mizde, İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, diğer illerde olsun duyurmaya çalışıyoruz. 2008'in Aralık ayında da yine biz bu okulumuza Korgun Dernekler Birliği olarak ufak çaplı da olsa bir yardımda bulunmuştuk. Bunu şu an Çankır Gençlik ve Korgun Dernekler Birliği olarak daha geniş çaplı bir hale getirdik. Çankırlı gençlerimize, başkanımız Hüseyin Pilavcı olmak üzere tüm diğer üye arkadaşlarımıza ve yönetim kuruluna da ben de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda hep beraber daha ileriye götürmek için birlik ve beraberliğimizin artması dileğiyle hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Sayın milletvekilimiz Hüseyin Piliz'in mesajını sizlerle paylaşacağım. Daha önceden planlanmış programım nedeniyle aranızda olamadığından üzgünüm. İstanbul Çankırı Gençlik Derneği'nin faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Eğitime yapmış olduğu bu önemli projeyi takdire şayan buluyorum. İstanbul Çankırı Gençlik Derneği'nin başkanını, yönetim kurulunu tebrik ediyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi de ilçe Kaymakamımız Sayın Erkan Savar Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, çok kıymetli bu İstanbul'dan buralara kadar bir... Şimdi yatırım yapmak için, eğitime destek vermek için buralara gelen çok değerli Çankuzlu hemşerilerimiz, hepinizin saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. <gülüyor> Tabi bildiğiniz gibi yatırım alanında en önemli olan şey bizim için eğitim. Ben şimdi size kısaca hep okulumuzla ilgili bilgiler sunacağım, daha sonra ilçemizde yapılan eğitim yatırma ile ilgili kısa bir bilgi sunmaya çalışacağım. Bu okulumuz e, 1925-26 eğitim öğretim yılında 3 sınıflı olarak inşa edilmiş. E, bu tabi e, 1955 yılında da taş binalar oluşturulmuş. Tabii İlmeci usulü o zaman köy alt tarafından yapılmış. Okulumuzun e, ek bina inşaatı bildiğiniz gibi bu o, binamız 2 e, ek binadan da oluşmakta. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz e, öğretmenimiz, e, Halk Eğitim Merkezimiz tabi e, geçen sene e, binaların e, güçlendirme, çalışmaları başladı. Özellikle Sahin Valimizin görevi başladığı dönemden sonra çok ciddi eğitim yatırımları olmaya başladı. Yani benim hatırladığım kadarıyla 70 milyon üzerinde bir eğitim yatırımı aldı Çankırı. Bu bizim için çok sevindirici bir olay çünkü Çankırı tarihinde bu kadar bir yatırım aldığını kimse söyleyemez. Bizim için önemli. Bizim 340.000 TL'ye bu okulun güçlendirme maliyeti yapıldı. Yani Kormun gibi bir ilçe için e, güzel, iyi bir yatırım oldu. Çok ciddi güzel bir e, görünüme kavuştu, kavuştu okulumuz. Daha sonra e, geçen sene e, tabii bunu milli eğitim e, olarak da biz e, öğrendik. İki anaokulu yapılması için e, ile tahsil edilen para e, Sayın Valimizin de e, girişimleriyle üç'e bölünerek ee, ekstra bir anaokulu kazandırıldı. Sanırım bir, bir tane de bize nasip oldu. Şimdi bir anaokulumuz var. Beş sınıflı, e, yaklaşık olarak 300 bin TL'ye mal olan, e, gayet e, teknik imkanları iyi olan güzel bir anaokuluna kavuştuk. Daha sonra e, yine e, yaklaşık e, 350 bin e, Türk lirası maliyetle halk eğitim binamız güçlendirildi. Şu anda o da çok güzel bir, modern bir görünüm kazandı. Şöyle sağ tarafta yukarıda görebilirsiniz. E, dış cephede yine aynı şekilde bir güçlendirme işimiz çok programlı lisemiz kaldı. O da olunca bütün kamu yatırımlarımız, özellikle eğitim alanında olanlar ciddi bir yapıya kavuşmuş olacak. O riski atmış olacağız. Bizim için öğrencilerin yaşamı her şeyden önemli. Can güvenliği önemli. Onun dışında tabii size vermek istediğim bir müjde de ilçemizin hükümet konuğu ihtiyacıydı. Geçen sene sayın valimizin, ilçe belediye başkanımızın ve milletvekillerimizin girişimleriyle Yatırım programına alınması için çalışmalar başlandı. E, projesini e, bitirdik. Proje hazır. O, 30 Nisan'da e, 7,5 trilyon bir ödenek ayrıldı. E, 30 Nisan'da ihalesi yapılacak. E, çok modern bir e, hükümet konarına kavuşmuş olacağız. E, bu neden önemli? Hem burada vatandaşların hizmet alması noktasında. Çünkü eski yapılarda inanın vatandaşlar e, biliyorsunuz buradaki nüfus e, biraz yaşlı olduğu için yani bir kat bile çıkmaya zorlanıyorlar. Ee, i̇şte orası tam akıllı bir bina olacak, ee, özürlü e, lavaboları, e, asansör özürlü giriş çıkışları çok ciddi, güzel, e, akıllı bina dediğimiz sistemde olacak. Ee, i̇nşallah 30 Nisan'da da ihalesi yapılır. Ee, i̇lçemiz çok e, farklı bir, modern bir yapı kazanacak. Tabi yanında Sağlık Ocağı inşaatımız da başlayacak. Yeni Sağlık Ocağı da hemen Hükümet Konağı'nın yanında olacak. Yani biz e, merkezi yönetim yatırımlarından ciddi bir pay aldık. E, bu konularda bizlerden desteğini esirgemeyen sayın valimize, e, milletvekillerimize, ilçe siyasi parti yetkilerine, hepsine çok teşekkür ediyorum. E, i̇lçemiz için güzel bir kazanım oldu. E, ben e, ikinci, son olarak şunu söylemek istiyorum fazla uzatmadan. E, çantılı gençlerin e, ilçemize böyle bir şey yapması beni ayrıca e, sevindirdi. Çünkü yani eğitime yapılan bir yatırımı yine gençler yaptığı için bu ayrıca bizim için önemliydi yaklaşık olarak 20 bin TL civarında bir e, masraf yapıldı buraya e, ve şöyle bir şey getirilen bilgisayarlar Apple bilgisayarlar e, reklam olarak kabul etmeyin ama çocukların e, teknolojiyle buluşması açısından benim için de çok güzel bir şeydi. Kitaplar, e, oturma yerleri, santranç takımları gayet güzel bir e, yatırım oldu hem bu memleketinize hem de gençliğe olan bir yatırım açısından. Ben tekrar tek tek hepinize çok teşekkür ediyorum ilçem adına. E, ve okullarımızdaki öğrenciler adına çok sağ olun çok teşekkür ediyorum Sayın Hasan Plaket törenimize geçiyoruz. Eğitim öğretimi ve sosyal sorumluluk projelerine katkılarından dolayı Dilaver Doğanay beyefendiye plaketlerini vermek üzere İlçe Belediye Başkanımız Sayın Halil Öz'ü davet ediyorum. Marmara Üniversitesi Çankırı Gençlik Derneği öğrenci temsilciliğinin okulumuza yaptığı kütüphane katkısından dolayı kendilerini teşekkür ediyoruz. Plaketlerini vermek üzere İl Milli Eğitim Müdür Vekilimiz Ali Kesici'yi davet ediyorum. İstanbul Çankır Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Gülmez, Dernek Danışmanı Bora Altunel, Dernek Başkanı Hüseyin Pilavcı ve Dernek Başkan Yardımcısını plaketlerini almak üzere buraya davet ediyor. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Plaketlerini vermek üzere Sayın Halimiz Vahdettin Özcan'ı da buraya davet ediyorum.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 Vakabı o zaman yapacağız. Adını o zaman ismini dar çal. Evet. Da ya kadar. Daha önce biraz buram ha. Ayolmuş olsun. Ya Allah bismillah. Temlik ediyoruz. Ses söylemiş. Uçmak üzere ana. Daha değişik değil. Önce, önce makas Peki, yardımcı oldu. Hadi Hadi Yine bilgisayarımız, Elyesi, evet. ee, Şu, Şu, hani üç tane makinesi yani. Projeksiyon aletimizi de getirdik eee gençlerimizin satranç alışkanlıkları kazanmaları için biraz açılırsanız arkadaşlar. Bir satranç masası yaptırdık. Ayrı ayrı 3 tane kufvar koyduk. Onların satranç çekimi eee gençlere için. Ve aynı zamanda kitap okumaları için köşe yaptık arkadaşlar. Evet. evet. Şu anı bu şekilde Sayın Vali. E, i̇nşallah güzel güzel kitaplar takılırsa küçük kitaplar e, güzel sizin yerleştirmeniz için e, bir Takım koyduk oraya. Başlıyorum. Üç defa yerleştirirseniz. Yani Orada kaç kitap oldu şimdi? 2000'e bine yakın. Iki e yakın, e yakın oldu. Yakın. Tabii. Evet. Geçen seneden daha fazla sayın var. Ee, Arkadaşlar biz de kitapların derlenmesi, toplanması bu organizasyonun yıkılmasıyla her şeyle Çankırı Gençliklerle'yi elinden geleni yaptı. Iki bin kitapın hepsi İslam'da mı? Geldi? Evet. Evet. Evet. Evet. evet Ankara'dan Ankara'dan Dilaver, dilaver Doğan Ay eee abimiz de yardımcı oldu. Dilaver Bey her yerde var zaten. Sağolsun. Sayın Karatasaray. Sayın valim. Bunlar da valilerimizin Yerginler yapalım. Bak ben de Karatasaray'a diyecektim şimdi şey. daha <gülüyor> Bir şey yapayım. Evet. Orada ee, okul bir gelsin bakayım. Nerede okul müdürü? Düğün, derde, müdürü. Güzel. Hadi. Hadi Şunlar da güzel olmuş. Şunlar da, da dert çalışma kitabı oldu. O zaman açık kalırsa ders çalışma imkanı. Olay. Olay. Gel Müdür Bey. Evet. Müdür Bey. Ben geçebilir miyim? <gülüyor> bir Önümüzü biraz sağ. <gülüyor> Burak. Burak. Bir daha. Evet, evet. bu <gülüyor>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 Burada katıksız. Her şey bu benimle. İsim isim isim isim. Böyle bir isimle yardımcı olursunuz. 5000 lira gidiyor. Bir aç. Bir Git evet, <bcardiểmle> <pues> <yaienne> <mozzarella> <gülüyor> <Esto> bak burada ha. Şarkıda abiler getiriyor. Git kartal. Baba. Tamam, başlamaz. O zaman dikkat edin. Bakın şu bak. Sen ikili bir ne var ya? Ne var ya? Ne Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Ne Ne var var ya? Ne var ya? Ne Ne var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 küçük verimiz gibi olacaklar iyice. Onların ne yapacağını onlar gibi dedi Onları çektiler. Ama yine ben Süleyman'ın yanındayım. Hmm. Hadi bakalım. Bunu sana teşekkür. Süte teşekkür ederim. Bu da nerede lan Yok. Ama hepsi var. teşekkür. Bak teşekkür ediyoruz abi. Lahi Emine gül. Emine gülsem kime gülür? Emine gülaksana getirir. Bendim mi? geldi. Haydi çocuklar içinde oldu tamam mı? que estamos haciendo neler? Ne demek mesela bu? Çeyine bakıyor. Renkleri görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> e, de e, kız yani. ya evet. e, e, güzel <gülüyor> evet. evet. ya. Ne bir şey becerikli ya. Maşallah var bunlara. Bu sıcak bastırıyor zaten. Evet. İğitim evet. sürüyorsunuz. burada ne yazıyor? Biliyor Sadece burada Bir daha. Renkleri biliyor musun? Kırmızı mı İngilizce He? Bu ne? Bu İngilizce mi? Bak orange diyor. Anladın mı? Peki bu ne? Bu ne? Ne renk bu? Sarı İngilizcesi neymiş? Yellow. Bak burada yazıyor. Yellow. Bu ne? Bu ne renk? Kırmızının İngilizcesi neymiş? Burada yazıyor. Ne? Bu yerlocu. Bak, beyaş. Kahveden git. Öğreniyorsun. Ama keserken de bak tamam mı Hadi bakayım. <gülüyor> kaç tane arkadaşın var bir, bir sürü, bir sürü bir arkadaşım var. var. <gülüyor> en çok ne? Ayşe mi? Sen mi <gülüyor> <Rehine>. O <gülüyor> <Rehine. gülüyor> <Rehine. gülüyor> <gülüyor> ad 25 60 50 efa Şey çekici bu bu yavrum kedin ara aratçısına kedimi bırak değil de bakayım eksik olanları çözeceğim ara aratçısı evet ka